Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar Mayıs 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz Sevgili yaylar 21 Mayıs'a kadar güneş boğa burcunda ilerleyecek ve Mayıs ayına 30 Nisan'da doğan boğa burcundaki güneş tutulmaları etkisiyle başlıyoruz önemli bir ay ve Mayıs'ın ilk günleri de oldukça verimli enerjiler var boğa burcundaki güneş tutulması şanslı bir tutulma hızlı ve sürpriz gelişmeler de hayatımıza getirebilir altıncı evinizde Meydana geliyor bu tutulma. Yönetici gezegeni Venüsün Jupiter'de de muhteşem açıları var ki Mayısın ilk günlerinde bu teziller devam edecek. İş ve mesleki konularınızda yeni güvenli adımlar atabilirsiniz. Çalışma koşullarınız, yaşam koşullarınız, hayatınızı geçirdiğiniz mekanlar, hani buralarda iyileştirmeler, düzenlemeler, konfora yönelik bazı olumlu adımlar atabilirsiniz özellikle ev yuva temalarında şanslar var aileyle ilgili konularda şanslar var evde çalışan veya çalışmayı düşünen yaylar için evde bir iş kurma evde iş ortamı oluşturma ve aileyle birlikte yapılacak bağlantılarda yardımlaşma temalarında da yine çok önemli gelişmeler söz konusu olabilir bu tutulma etkisiyle ayın 10'unda Merkür İkizler Burcu'nda gerilemeye başlıyor Evet, Merkür 4 derece ikizler'de başlayacak gerilemeye. Daha sonra boğa burcunda devam edecek. Aslında 2 Haziran'a kadar devam ediyor bu gerileme. O nedenle Mayıs'ın ilk haftasını iyi değerlendirin. Yani Mayıs'ın ilk haftası hem güzel kombinasyonlar var gökyüzünde. Hem Merkür gerilemesi olmayacak, başlamayacak. Dolayısıyla bizde bizi de çok fazla sınırlayacak koşullar yok. Yani daha olumlu adımlar atabiliriz, destekler alabiliriz ne diyoruz hani alışverişleri imzaları sözleşmeleri önemli kararları Merkür Retrosunda yapmayalım O yüzden 10 Mayıs öncesinde değerlendirmekte fayda var 10 Mayıs'tan sonra ne yapabiliriz Merkür retrosu biraz günlük hayatı yavaşlatırken bizi de daha fazla detaylarla ilgilenmeye zorlayabilir yarım kalmış konular eksikler hatalar falan bunlarla yüzleşebiliriz geçmişten gelen konular kişiler kavramlar hayatımıza daha fazla girebilir İlk gerilemede ikizlerde olacağı için biraz ilişkilerde eşinizle partnerinizle olan konuşmalarda, görüşmelerde, işbirliklerinde, anlaşmalarda birebir hizmet aldığınız kişilerle olan ilişkilerinizde bazı gözden geçirmeler yapabilirsiniz bu dönem içerisinde. Ve ayın 11'inde Jüpiter burcuna geçiyor. Yönetici gezegeniniz Jüpiter artık balıktan ayrılıp koça geçecek. Yaz boyunca Koç burcunda 27 Ekim'e kadar. 28 Haziran'a kadar 8 derece Koç burcunda hızlı bir şekilde ilerledikten sonra 28'inde gerilemeye başlıyor ve 27 Ekim'de tekrar Balık burcunun son derecelerine gerileyecek ve nihayetinde aslında yıl sonunda 20 Aralık'tan itibaren Koç burcunda tam olarak hızlı bir şekilde ilerlemeye başlayacak. Yaz boyunca 27 Ekim'e kadar Jüpiter'i Koç burcunda göreceğiz. Sizin için güzel bir açıda Ateş elementinde olacak Koç burcu beşinci evinizde olacak. Burası aslında oldukça şanslı ve hareketli, oldukça eğlenceli de bir alan. E, Jüpiter gibi bir gezegenin sizin için eğlenceli bir evinize gelmesi yaz aylarında hareketli ve eğlenceli geçebileceğini bir işaret aslında. E, burada aşk hayatınızda gelişmeler olabilir bireysel anlamda kişisel hani kendinizi ifade etme anlamında daha özgüvenli olabilir cesur davranabilirsiniz motive olabilirsiniz Kişisel bireysel yaratıcılık alanlarında hobilerle ilgilenmek için iyi bir dönem. İşte kurslara gidebilirsiniz, sanatsal bir şeyler yapabilirsiniz, spor yapabilirsiniz. Ki Jüpiter Koçta da spor ve fizikte aktiviteleri çok destekleyebilir. Eğer böyle uğraşlarınız varsa işte bazı yarışmalara katılmanız, mücadele içerisinde olmanız, rakiplerine karşı, rakiplerinize karşı daha fazla şanslı olmanız bunları bekleyebiliriz. Çocuklarla ilgili güzel etkiler var. Dolayısıyla Jüpiter burada çocuk sahibi olma, hamilelik veya var olan çocuklarla ilgili keyifli durumları da destekleyecektir. Yani iyileşmeler ortaya çıkarabilir. Hatta şansa ihtiyacınız olan her türlü kişisel girişim, bunlar maddi piyasalarla da ilgili olabilir. yatırımlarla da ilgili olabilir. Jüpiter'in burada daha fazla desteğini bekleyebiliriz sevgili yaylar. Evet ayın 15'ine geldiğimizde ayın 15'i ay ortası biraz sıkışık ve zorlayıcı enerjiler var. Güneş Satürn kare açısının et, zor etkileri etkinleşirken bir yandan da ayın 16'sında akrep burcunda bir ay tutulması yaşayacağız. Yılın ilk ay tutulması tam ay tutulması 25 derece akrep burcunda olacak. Güney düğüm yönünde Satürn'e kare açı yapan bir tutulma. O yüzden etkilerinin, enerjilerinin zorlayıcı, biraz kasvetli olduğunu söyleyebilirim. Yani krizler demek zaten akrep. Dönüşümler, ölüm kalım temaları anlamına geliyor. Ama akrep hayatımızda köklü temizlik de getiren bir burçtur. Yani her anlamda. Sizin 12. evinizde olacak bu ay tutulması. Bilinçaltınıza çok yöneleceğiniz, geçmişi sorgulayacağınız bir dönem. Köklü bir temizlik gerekiyor aslında. Yani bilinçaltınızda tuttuğunuz tüm duygulardan, düşüncelerden kurtulabilirsiniz. Geçmişe ait bunlar Kızgınlıklar, öfkeler, intikam duyguları, kıskançlıklar, şüpheler, böyle zararlı duygular. Bunlar bir noktadan sonra biliyorsunuz zihinsel sağlığımızı, ruhsal sağlığımızı, sonrasında bedensel sağlığımızı da etkiliyor. Bunlardan kurtulmak için, arınmak için, terapi için, şifa için muhteşem bir dönem. E, aynı zamanda zararlı alışkanlıkları hayatımızdan çıkarabiliriz. İşte bizim için gerekli olmayan... Belki bir iştir, belki bir ilişkidir, yanımızda çalışan bir kişidir. Hani Bunları bir gözden geçirebiliriz. Buralarda dönüşümler, değişimler söz konusu olabilir. Her anlamda bir terapi, şifa döngüsü, arınma dönemi diyebilirim bu akrep tutulması için. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Haritalarınızda özellikle sabit burçlarda, Boğa, Akrep, Aslan ya da Kova 25 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu tutulma sizin için çok daha önemli olacaktır, etkili olacaktır. Kolektif alanda, toplumsal alanda da güçlü tesirleri var bu krizli ay tutulmasının. Evet, satürn etkisi hayatımızı biraz karamsarlaştırabilir. Zorunluluklar, kısıtlamalar, sorumluluklarla bizi yüzleştirebilir. Maddi manevi krizler, baskılar, manipülatif durumlarla karşılaşabiliriz. Ee, hayatlarımıza, kişisel hayatlarımıza az ya da çok etkileri olabilir ama genel etkileri daha çok toplumsal konularda hissedebileceğimiz bir ay tutulması ayın 21'inde Güneş ikizler burcuna geçiyor ilişki evinizi aydınlatmaya başlıyor ayın 23'ü 24'ü güzel günler Çünkü Güneş burada Jüpiter'de güzel bir kontak yapacak yalnızsanız Eğer yeni tanışmalar için destekliyor aşk hayatınızda kıpırdanmalar olabilir eşinizle de ilişkileriniz güçlenebilir eşiniz çocuklarla birlikte birlikte verilecek kararlar birlikte yapılacak böyle faaliyetler eğlenceli aktiviteler falan hani buralarda keyfinizi arttıracak güzel gelişmeler var Hatta işbirlikleri alanında da ayın 21 ile 24 arasında güzel destekleriniz olabilir 25'inde Mars Koç'a geçiyor enerjimiz artık full olacak Çünkü Mars Koçta da çok hızlı size de çok muhteşem bir açıda ve mayısın son günlerinde Mars Jüpiter'le de birleşiyor. Hiperaktif bir dönemdesiniz. Yani durduğunuz yerde duramayabilirsiniz. Özgüveniniz tavan seviyede ve her şeyi yapma konusunda aşırı hevesli, iyimser, cesur davranabilirsiniz. Aşk konularında inisiyatif alabilirsiniz. Beğendiğiniz kişilerle hemen tanışmak isteyebilirsiniz. Veya hani çocuklarla ilgili konularda çok aşırı heyecanlı, hızlı gelişmeler olabilir. Aynı zamanda para parayla ilgili konularda da hani hızlı çok dürtüsel davranabileceğiniz bir dönem. Yani keyif için harcamalar, hiç düşünmeden para harcayabileceğiniz bir dönem. Buna da dikkat etmek gerekiyor tabii. Spor yapmak, fiziksel aktiviteler için muhteşem bir dönem. O yüzden sporla ilgileniyorsanız işte böyle yarışmalarda bulunmak için, mücadele gereken, rekabet gereken konularda muhteşem bir enerji veriyor Mars Jüpiter kavuşumu. Ee, ve ayın 30'unda İkizler burcunda yeni ay var. Ayın son gününde doğan yeni ay tabii ki daha çok Haziran ayını Haziran'ın ilk iki haftasını aslında şekillendirecek bu yeni ay ilişkilerde şöyle bir yeni adım atabileceğiniz yeni kapıların açılabileceğini işaret ediyor size yani Yalnızsanız tabii ki bir teklif alabilirsiniz. Belki evlilikle ilgili adımlar atılacak. Belki evlisiniz, eşinizle ilgili bazı kararlar vereceksiniz. İşbirlikleri, ticari gelişmelerde, özellikle ortaklı işlerde bu yeni ait destekler verebilir size. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 8 derece ve yakınlarında mı? 8 derece ve yakınlarında. Değişken burçlarda gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu yeni ay sizin için çok daha önemli ama etkiler Haziran ayında gündeme gelecektir. Evet ayın genelini şöyle bir gözden geçirirsek sevgili yaylar. Bu ay aslında şifa ayı, arınma ayı, terapi ayı sizin için. Önemli farkındalıklar edinebilirsiniz. Ama hayatınızda bir şeyleri de geride bırakmanız gerekiyor artık. Bunlar düşünceler ve inançlarla da ilgili olabilir. Alışkanlıklarla da ilgili olabilir. Zararlı bağımlılıklarla da ilgili olabilir. Ayın ilk günlerinde günlük hayatınız, yaşadığınız mekanları iyileştirmek, işiniz, mesleğiniz, çalışma koşullarınızda mesela girişimlerde bulunmak için güzel etkiler var. Son derece yardımcı etkiler var. Merkür gerilemesine dikkat edeceğiz. Ayın 10'undan sonra önemli kararlar, sözleşmelerden hani bunu onlara uzak duruyoruz biraz daha temkinli yaklaşacağız ilişkilerimizi gözden geçirebiliriz veya eşimizle partnerimizle süre gelen Hani belki geçmişten gelen bir konu varsa tekrar gündeme gelebilir ama bunları konuşup anlaşmak için fırsatlar çıkabilir karşımıza ve 23'ü 24'ü, 25'i buralar daha şanslı verimli günler Evet Akrep burcundaki ay tutulması her anlamda ruhsal, bedensel, zihinsel hayatımıza arınmalar getirebilir. Şifalanmalara müsait bir ay tutulması ama bir şeyleri de geride bırakmak gerekiyor. Gizli konu olan bir şeyler açığa çıkabilir. Başkalarından gizlediğiniz konular ya da sizin, e, sizden gizlenen bir şeyler. Yani bu tutulmada evet açığa çıkabilir. Yani bunlar sürprizli olabilir, biraz sizi şok edebilir. Gizli düşmanlıklara hırsızlıklara falan dikkat etmek lazım. Burada daha güvenli, yani kişisel güvenliğimizi, genel alanda, yaşam alanlarımızdaki güvenliğimize dikkat etmek. Çok fazla öyle açık kapı bırakmamak gerekiyor ya da zayıf noktalarımızı herkesle paylaşmamak gerekiyor. Ee, bu tarz krizlerle karşılaşmamak için. Evet ikizler Burcu yeni ayı sizin için ilişki dinamiklerinizde yeni taze rüzgarlar getirebilir ama bu daha çok Haziran ayının gündeminde olacak. Haziran ayında bununla ilgili koşullar daha fazla sizin için seçenekler ortaya çıkabilir. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor.